Arkadaşlar merhabalar 9. sınıf akademi serisinde geldik üçgenlerin üçüncü videosuna ne yapıyoruz üçgende açılara başlıyoruz üçgende açılar iki videodan oluşacak birincisi üçgenler 3 üç, ikincisi de üçgenler 4 bu iki videonun yani bu video bundan sonraki videonun pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıkla üçgende açılar pdf'ini indir sonra çıktısını al masanın üstüne koy ve benimle birlikte çalışmaya başla evet bu şekilde yapacağız aynı zamanda Mert hocada soru çözümlerinize devam edecek yani ben konu anlatıyorum. Aynı zamanda Mert Hoca kendi kalanında da sizinle mutlaka soru paylaşımı yapacaktır. Hatta sizin için çok güzel böyle planlarım da var. Hatta buradan spoiler vereyim. Büyük ihtimalle bu konu anlatımlarından sonra ekstradan farklı bir kaynaktan da soru çözümü de size yapacağım. O da çok işine yarayacak. Özellikle böyle daha zor sorular isteyen daha güzel sorular isteyen arkadaşlar. Buradaki sorular tabii ki temel sorular. Seni iyi yapacak, sana konuyu anlatacak olan sorular bunlar. Sana konuyu kavratacak sorular. Hani ekstra sorular, 9. sınıf ekstra sorular altında böyle bir başlıkta gelebilir. Öyle bir şey planlıyorum. Çünkü senin açından senin için hangisi daha iyi olacaksa senin adına ben düşünüyorum burada. Ve çok da mantıklı şeyler düşünüyorum bazen. Onun da zamanında göreceksin. Çok işine yarayacak hamleler geliyor. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Üçgende açıların ilk videosuyla. Dersimize başlayalım. Üçgende açılarda üçgenin tanımıyla başlayacağız. İlk şimdilik önümüzdeki PDF'teki ilk 4 sayfayı çözeceğiz. Sonrası 3 sayfayı da bir sonraki videoda olacak. Burada ilk 4 sayfında 2 sayfası tanımlamalar. Yani burada ilk defa öğreniyoruz ya bu dersi. Hani üçgenin tanımı nedir? Geniş açılı üçgen nedir? Dar açılı üçgen nedir? Onlardan bahsedeceğiz. O tanımları da zaten hızlı bir şekilde geçeceğiz. Sizi çok fazla sıkmayacağım. Sonra üçgen de açıları gelince en heyecanlı yere gelmiş olacağız. Hadi bakalım başlayalım üçgen tanımıyla. Doğrusal olmayan üç noktayı birleştiren doğru parçaların birleşimiyle oluşan geometrik şekle üçgen denir. Doğrusal olmayan demişiz. Niye? Doğrusal olsaydı bunlar ne olacaktı? Hop bir doğru belirtecekti. Ama bu iki nokta böyle üçüncü noktada böyle olursa ne belirtiyor? Üçgen belirtiyor. Evet buradaki A, B, C noktaları üçgenin köşeleri oluyor ve şuradaki AB, BC ve AC kenarı da üçgenin kenarları oluyor. Buradaki AB birleşim, BC birleşim, de neyi oluşturuyor bize? Üçgeni. ABC üçgeni. Tepesine de bir üçgen koyuyoruz böyle. ABC üçgeni gördüğünüz zaman ABC üçgeni diye okunur bu. Bu arada daha öncesinde şundan da bahsetmiştim. Parantez koyduğumuzda, hani 9. sınıfın ilk videosunda bahsetmiştim. Bundan 2 video önce ne demiştik? Parantez koyunca iç bölgesini de alıyoruz anlamında. Yani bu üçgende alanda işine yarayacak ama o parantezinde o işe yaradığını da şimdilik bil. Tamam. Evet tanımını yaptık. Geldik şimdi üçgen çeşitlerine. Üçgen çeşitlerinde bir açılarına göre dar açılı üçgen var. Dar açılı üçgende bütün açılarımız dar açıysa yani 90, 0 ile 90 derece arasındaysa biz buna ne diyoruz? Dar açılı üçgen diyoruz. Dik açılı üçgen bir açı sadece bir açı 90 dereceyse buna dik açılı üçgen diyoruz. Ve dik açılı üçgende 90 derecenin karşısındaki kenarın hipotenüs olduğunu bil. Buna ne diyormuşuz? Hipotonus adını veriyormuşuz. Sonra geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgende bütün açılar geniş değil. Sadece ve sadece bir açı geniş açı olunca yani 90 derece ile 180 derece arasında olunca biz buna geniş açılı üçgen diyoruz. Zaten üçgende açıların hani biliyoruz ya iç açıları toplamı tamam bu dersin içinde de göstereceğiz ama 8'den biliyorsun yani en azından. 8. sınıftan ya da ortaokuldan biliyorsun. İç açılar toplamı 180. Burası geniş açıysa 91 ise Diğer açıları otomatikman toplamları 89 yapacak ya otomatikman dar açı olmuş oluyor. Sadece bir açı geniş açı olunca 91 ise 95 ise ya da 179 ise biz buna ne diyoruz geniş açılı üçgen adını veriyoruz dostum. Şimdi de gelelim kenarlarına göre üçgenler. Kenarlarına göre üçgenler çeşit kenar üçgen bunlardan bir tanesi. Bütün kenarlar birbirinden farklı bir uzunluğa sahipse biz buna çeşit kenar üçgen diyoruz. Sonra ikizkenar üçgen, ikizkenar üçgende sadece iki kenarı birbirine eşitse biz buna ikizkenar üçgen diyoruz. Yalnız ikizkenar üçgende bu eşit olan kenarlara ne diyoruz? Kolları adını veriyoruz. İkiz kenarın kolları. Şuraya da ne diyoruz? İkiz kenarın tabanı adını veriyoruz. Taban. İkiz kenarda da taban açıları birbirine eşittir dostum. Bu taban açıları. Şöyle, bu açıyla bu açı. Dikkat et ama dikkat et. Şu ikizkenar böyle verilirse, şu açıyla şu açı eşit değil. Taban neresi ise? Hop bu tabanı taşıyan açılar birbirine eşit olacak. Tamam. Bir de sana güzel bir bilgi vereyim. Hep karıştırılıyor. Şimdi x kenar. Şimdi sen iki tane çubuk var elinde. iki tane çubukla x kenar üçgen oluşturdun. Bir böyle bir üçgen oluşturdun. Bir de aynı uzunluklarda şöyle bir üçgen oluşturdun. Evet buradaki açılar nedir? Birbirine eşittir. Buradaki açılar da birbirine eşittir. Ama bu açılar birbirinin aynısı mıdır? Hayır. Mesela elinde iki tane kalem var. Eşit uzunlukta. Hep karıştırılıyor. Dikkat et şimdiden söyleyeyim sana da sıkıntı yaşama. Sen burada bir üçgen oluşturduğun zaman şu açılara dikkat et. Bu açı biraz daha büyük açı. Şimdi şunu şöyle uzattığım zaman açımız daha da ne oldu? Daraldı, değil mi? hatta bastırdığım zaman daha da küçülüyor. Şöyle yaptığım zaman daha da büyüyor. Yani eşit uzunluklara sahip ikizkenar üçgenler gördüğünüz zaman farklı ikizkenarlar farklı ikizkenar üçgenler gördüğünüz zaman taban açıları birbirine eşit değil. Çok karıştırılıyor bu. Hocam, e uzunluklar eşit, açıların da aynı olması gerekmiyor mu? Gerekmez. Üçgenler farklı bir üçgen böyle bir üçgen hop şöyle farklı üçgenler taban açıları farklı buna da dikkat et tamam mı dostum en çok kalıştırılan noktalardan bir tanesi bu buna da dikkat et geldik eşkenar üçgene eşkenar üçgende bütün kenarları eşit olan üçgene biz eşkenar üçgen diyoruz ve eşkenar üçgende iç açılarımız bütün kenarları eşit ya bütün açılar da birbirine eşittir sebep çünkü eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen değil mi bak mesela şu şu şu eşit Hocam bu ikizkenar kenar üçgen bu taban açıları birbirine eşittir. Aynı zamanda hocam şununla da şu eşit e, bu taban açıları da birbirine eşittir. E üç tane açı birbirine eşit. Üçünün de toplamı 180 ise eğer ne oluyor? Üçünün toplamı 180 ise 3A 180'den A'yı da 60 derece buluruz. Evet bu da eşkenar üçgende açımız 60 derece. Şimdi şöyle bir şey sorularda göreceksiniz. Sorularda da çok değineceğim ben. Geometride böyle baştan söyleyeyim sana. Belki de duyacaksın. Belki çoğu arkadaşından bu cümleyi duyacaksın. Geometri görme işidir. Yani görme işidir. Yani göremiyorsan yapamazsın. Buna karşıyız. Sakın sakın. Daha öncesinde de söylemiş olman lazım. Buna karşıyız. Verilen bilgileri kullanacağız. Verilen bilgileri kullanmak Ne demek? A, B, C bir eşken üçgen diyorsa Sen oradaki eşkenarın tanımını kullanacaksın. Bir Kenarların eşit olmasını göstereceksin. İki Açıların 60 derece olduğunu göstereceksin. Bunları göstermezsen Sonuca ulaşamazsın ya da sorunun içerisinde bir x kenar üçgen geldi taban açı kenarlarının eşitliğini gösterip de taban açılarının eşitliğini göstermezsen sonuca ulaşamazsın dediğime lütfen dikkat edin. Evet şimdi bir de bu tanımlamaları açı ortay tanımını daha öncesinde yapmıştık ama şimdi burada da doğru açıda yapmıştık üçgende de yapalım. Yalnız bu açı ortay konusunu ilerleyen zamanlarda açı ortay kenar ortay diye işleyeceğiz. Yani üçgende yardımcı elemanlar diye işleyeceğiz. Şimdilik sadece tanımını veriyorum bir açı ortay dediğimiz şu. Açıyı ortalayan doğrudur. Bu B köşesinden çizilen açı ortay N harfiyle gösterilir. NB diye gösterilir. A'dan çizilen NA C'den çizilen de NC şeklinde gösteriliyor. Sonra bu iç açı ortay tabi. Dış açı ortay dediğimizde nedir? Bir üçgenin dış açısını iki eşit parçaya bölen par... doğruya biz dış açı ortay doğrusu diyoruz. Mesela buradaki açı A açısının iç açısı bu ya. Dış açısına bak şurası yapıyor. Bu açıyı ortalayan doğruya dış açı ortay doğrusu ya da Bak mesela şuradaki doğru bu açının dış açısı bu şöyle şu açıyı ortalayan doğruya dış açı ortay. Bu da dış açı ortay bakın yine NA ile bu da NC ile gösterilir. Mesela B köşesinden çizilen dış açı ortaya bakalım. B köşesinden çizilen dış açı ortay da şöyle şekilde. Bu açı iç açısı ya dış açısı da burası burayı bölecek. Burası da böyle nokta nokta bu da NB şeklinde gösterilecek arkadaşlar yine. Geldik kenar ortaya. Kenar ortay konusunu da ilerleyen zamanda ekstradan işleyeceğiz. Şimdilik tanımını bil. A'dan çizilen kenar ortay, kenar ortay, adı üstünde, A köşesinden çizilen kenar ortay karşı kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Buna da V harfiyle gösteriyoruz, VA. B'den çizilen VB, C'den çizilen de VC diye isimlendiriliyor. Hani VC gördüğünüz zaman bu ne demek hocam? Ne demek kenar ortay? Demek aklını bulursun. Evet, üçgende açılara geliyoruz şimdi. Üçgenimiz burasıysa kardeşim. Bir ABC üçgenimiz varsa. İçeride oluşan açılara biz ne diyoruz? İç açılar diyoruz. Üçgenin kenarları bunlar. Öncelikle onu söyleyeyim. A, B, C. Yani AB B kenarı C'ye eşit. BC kenarı A'ya eşit. AC C kenarı da B'ye eşit. Üçgenin kenarları bunlar. Sonra içeride olan açılara iç açılar diyoruz. X, Y, Z'ye iç açı diyoruz. Buradaki içerideki şu açının dış açısı. Yani 180'e tamamlayan açısı. Bak dikkat. Bir üçgen yaptığın zaman hocam burası iç açısı iken burası dış açısı değil. Dış açısı her zaman 180'e tamamlayan açısıdır. Ya bunu uzatırsın 180'e tamamlayan açısı burası. Ya bunu uzatırsın 180'e tamamlayan açısı burası yapıyor dostum. Tamam bunu unutma. Böyle 180'e tamamlayan açısı dış açısıdır. Şuradaki açı dış açı değildir. En çok yapılan yanlışlardan biri de bu. Buna da dikkat et lütfen. Evet açıları tanıdık mı şimdi tanıdık. Şimdi açı kurallarına başlayalım. Bir üçgende. İç açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Evet gençler bir üçgen varsa birincisinden bahsediyoruz şimdi. Burası A, burası B, burası C ise A artı B artı C neye eşitmiş? 180 dereceye eşitmiş. Zaten ortaokuldan biliyoruz şiş, yine de söyleyelim. 2. Dış açıları ölçüleri toplamı. Arkadaşlar şöyle dış açılar. Üçgenimiz buyken dış açısı burası. Dış açısı burası. Ha, Bunu böyle gösterdim ama burası da olabilir dikkat et. Tamam mı? Dış açısı şurası. Dış açılar toplamı da alfa, beta ve teta diyecek olursam alfa artı beta artı teta da eşittir 360 derecedir. Sonra üçüncüsü ve belki de en fazla kullandığımız yani kolaylık olması bakımından da gerçekten çok hoş. Böyle iki iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Şimdi dikkat et şöyle üçgenleri çizdik. Şurası a, b, c olsun burası da alfa, beta ve teta olsun. Bir üçgende. Üçgenin iç açıları bunlar değil mi? İç açıları. Bunlar. İki tane iç açının toplama. Mesela A ile B'nin toplamı. Hangi köşeyi kullanmak? C'nin. C'nin dış açısına eşittir. Yani A artı B neye eşitmiş? Beta'ya eşitmiş. Sonra A artı C deyince hop şurası. Yani teta'ya. A artı C teta'ya eşittir. B artı C deyince A'yı kullanmadın. Onun dış açısına eşit olacak. B artı C de eşittir alfa. Yani ben şunu söyleyeceğim. Sorularda da göreceksiniz. İki tane iç açı görünce dayanamam deyip bir dış açıya eşitlerim. Dayanamam cümlesi burada anahtar kelimelerden biri. Tamam mı? Evet gerçekten siz de dayanmayın. Bunlardan sonra bunlardan oluşan bir tane özellik geliyor. Boynuz ya da bumerang ya da ne dersiniz deyin. İçeridekilerin toplamı buna eşit. Hocam nereden geliyor bu? Buna boynuz diyorlar, bumerang diyorlar. Hatta Erzurum tarafında da çalıştım ben. Erzurum'da da buna şalvar diyorlar. Hocam şalvarla ne alakası var? Bak, bak buradan ayaklar çıkıyor. Şöyle. Şurada da ince beli. Şalvar'a benziyor ya ondan dolayı şalvar kuralı da diyorlar arkadaşlar. Valla ben merak diyordum eskiden beri. Şimdi de merak diyeyim. Şuraya da bu m rank yazayım. En azından bumerang'a daha çok benziyor. bu Bumerang'da içeridekilerin toplamı dışarıdakine eşittir. Niye? Bir, iki ispatını yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Sivlen yerden paralel çizip yapabiliriz. Hocam şöyle sivlen yerden paralel çizdiğimiz zaman ne geliyor? Z'den dolayı burası ne yaptı? B yaptı. A şöyle bir m kuralı oluştu. Bu A ile B artı C'nin toplamı x eşit oldu. A ile B artı C'nin toplamı yaptı burası. Sonra başka bir ispat daha yapalım burada. Hocam burada hoop, şu doğruyu uzatacak olursam. a Bu üçgende iki iç açı dayanamam neye eşittir? Bir dış açıya. Burası A artı B yaptı. E hocam buradaki üçgende de yine iki iç açı hoop, dayanamam. Bir dış açıya eşittir. Bu da A artı B artı C'ye eşittir. Tamam mı gençler? Her şeyi böyle ispatıyla yapalım. Ama ispat dedik de şimdi doğruda açılarda siz daha ortaokuldan biliyorsunuz dedik. Evet burada üçgende açıların iç açıları toplamı 180 derece. Hani bunu da ispatlamazsak ayıp olur. Oradaki ispatı da göstereyim ben size. Evet elimizde bir üçgen varken iç açılar toplamı 180 derece dedik geçtik. Niye geçiyorsun hocam? sana e İspatçı bir tarzımız var onu da ispatlayalım. Bak kardeşim şimdi biz doğruda açılarda ne biliyoruz? Sivrilen yerden paralel çizmeyi. Hop şöyle paralel çizersek. Çizdiğin zaman nereye paralel çizdim buna? Z'den dolayı C ise burası C'dir. Z'den dolayı B ise burası B'dir. Ana ne çıktı burada? A artı B artı C eşittir 180 çıktı. Yani A, B, C'nin toplamı 180. E burada da A, B, C'nin toplamı iç açılar ya. İç açılar toplamı 180'in de ispatı işte buradan geliyor dostum. Tamam kafanda soru işareti kalmasın. Şimdi örneklere başlayalım mı? Hadi bakalım. Evet bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 3-4-5 ile orantılı verilmiş. Bir üçgen verilmiş şöyle 3-4-5 ile orantılı verilmiş. Yani burası 3A, burası 4A, burası 5A verilmiş. Yani 3A, 4A ve 5A'nın toplamının biz ne olduğunu biliyoruz. 180 derece olduğunu biliyoruz. Hocam ispat yöntemiyle mi yapalım? Yok kardeşim bak şimdi. Tamam konuyu anlayabilmek için ispat nereden geldiği önemli ama bir şey öğrendiysen de öğrendiğin yerden devam etmek zorundasın. Bu en bilinen şeylerden tanımlardan bir üçgenin iç açıları toplamı 180. E burada 3A, 4A ve 5A'nın toplamı 180 olacak. Dolayısıyla 9, 12A eşittir 180 yaptı. A da buradan kaç yapıyor? 6'ya bölsen 6'ya bölsen 30 galiba 15 yapıyor. A'yı 15 buluruz. A bizden en küçük iç açısı isteniliyor. En küçük iç açı hangisi? 3A. 3A istenildiği için cevapta kaç yapacaktır? 45 yapacak. Geldik bir sonraki soruya. Hocam şurada açılar var. Bak büyük üçgen var. Büyük üçgende X var. Genelde ilk başta bilinenleri kullanmak lazım. Bilinenlerde 40 ve 70 var. Yani şuradaki üçgende. E o zaman buradaki üçgende iç açılar toplamından neyi bulacağım arkadaş? Şuradaki açıyı bulacağım. Yani A köşesindeki açıyı bulacağım. Hadi bulalım bakalım. Şuraya A deyip ilk başta böyle kafadan yapmayacağım. A artı 40 artı 70 eşittir 180 diyeceğiz. Kafadan da yapabilirsin. 70-40 daha kaç? 110. 180'e tamamlayanı nedir? 70'tir hocam. Burada işlemi de yapsan yine 70 olacak. Ama 180'e tamamlamaları artık öğren. Mesela 50'nin 180'e tamamlayanı 130'dur. 120'ni 180'e 160'tır 160'dır. E bunları böyle kafadan işlem yapmaya kendini alıştır. En azından üçgende iç açılarda böyle. Üçüncü açıyı bulurken biraz kafadan yapmaya alıştır kendini. Çünkü ileride çok işine yarayacak tamam mı? Yani illa böyle denklemle de yapacaksın diye de bir şey yok. A artı 40 artı 70 eşittir 180. Tabii ki buradan da yapabilirsin. Ama tavsiyemiz nedir? Şu şekilde kafadan da yapmak. E sonra geldik buraya. Hocam burada ne var? Büyük üçgende bak. X büyük üçgende büyük üçgeni kullanacağım o zaman ben. Büyük üçgenin iç açıları toplamı 180. Şimdi ben ne diyorum? En basit soruda çok detaylı bir şekilde anlatayım da. Bazı arkadaşlar şunu da düşünebilir. Hocam X bu dörtgenin elemanı. E dörtgeninde sen ortaokuldan iç açıları toplamı 360 olduğunu biliyorsun ya. Mesela bu bakış açısıyla sen dörtgenden de soruyu yapabilirsin. Ama ilk etapta üçgen bilgisini düşünmen lazım. Dar olan bilgiyi düşünmen ...senin açığından daha mantıklı olacaktır. İlk önce üçgene bak. Üçgen yoksa dörtgene bakarsın. O da yoksa beşgen, altıgene onlara falan bakabilirsin. E baktım burada dörtgeni boş ver. X nerenin elemanı? Hem bu, hem bu, hem bu. Yani büyük üçgenin elemanı o zaman büyük üçgende iç açılar toplamı 180. X artı 70 artı 65'in 180 yapması lazım. İkisi de böylelikle ben kafadan yapacağım. 70 artı 65 kaç yapıyor? 135 yapıyor. Evet 135 yapıyor değil mi? Bazen işlem hatası yapıyorum. 120-135. 180'e tamamlayan açısında kaç derece yapıyor o zaman? 45 derece yapıyor. Örnek 2'yi böylelikle 45 derece bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi açı ölçer. Yani hepimiz çoğunluğumuz belki görmüşsünüzdür. Ortaokulda falan kullanmışsınızdır. Ya da hala daha kullanıyor olabilirsiniz. Açı ölçerde arkadaşlar böyle açı ölçer yardımıyla bize bazı şeyleri buldukturabilirler. Mesela şuradaki 40 ile 120 derece arasını göstermiş. Hocam 40 ile 120 derece arasındaki açı ölçerde... Şuradaki açı nedir? Tam burayı buraya koymuş ya böyle 40 ile 120 derece arası. 120'den 40'ı çıkartırsın, kaç yapar? Ocağım 80 yapar. Buranın 80 derece olduğunu söylüyor. Açı ölçer yardımıyla şu kenar 65'e bu kenar şeye gelmiş. Şu merkezi buraya koydu o zaman. 65 ile 115'e gelmiş. O zaman 115'ten 65'i çıkarttığın zaman burada açıyı bulursun, bulursun. Yani burası kaç derecedir? 50 derecedir. Ve bizden ne isteniyor? Bu üçgenin diğer iç açısı kaç derecedir diye soruluyor. Yani şuradaki açı kaç derecedir diye soruluyor. E buradaki açı kaç derece oluyor arkadaşım? 80, 50 daha kaç yaptı? 130, 180 yazayım hatta. X artı 50 artı 80 eşittir 180'den yapabilirsin tabii ki. Ama kardeşim burada 50, 30, 50, 80 daha kaç yaptı? 130, 180'e tamamlayan da kaç yapıyor? 50 de diyebilirsin. Kafadan işleminde yap, alıştır, kendini alıştır. Örnek 3'ü 50 bulduk, geldik örnek dörde. Evet bu sefer de ağlı vermiş. Fark etmez. Bu sefer kafadan işlem yapamıyorum. Çünkü iki tane bilinmeyen var burada. O zaman iç açıları ölçüleri toplamından gideceğim. 3A artı 2A x 15 artı 55'in ne olması lazım arkadaşlar? 180. Üçgende iç açılar toplamı. Bazen denklemli bir şekilde geliyor. Denklem çözümü de yapacağız. Denklem çözümünü de zaten ilk dönem öğrenmedik mi? Öğrendik. Şu ikisinin toplamı 5A yaptı. X 15 artı 55 kaç yaptı? 40 yaptı. Artı 40 öbür tarafa eksi 40 diye geçti. 180 eksi 40 oldu. 5A buradan 140'a eşit oldu. A da buradan 140 bölü 5'e eşit oldu. Söylemiş olmam lazım. 5'e bölme kuralı at 2 ile çarp. Kaç yaptı? 28 yaptı. Tamam mı? Örnek 4'ü bu şekilde bulduk arkadaşlar. Ama A'yı bulduk 28. Bizden dur sazanlık yapmayalım. A'yı bulduk. Siz de sınavda böyle heyecanla işlemi yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz yapıyorsunuz. A eşittir 28 diyorsunuz. Diğer soruya geçiyorsunuz. Ya kardeşim. Tamam hadi sınavda hocam belki 8 puan verebilir ama tam puan almak var. Ya deneme sınavında karşısına çıksaydı? Yanlış yapacaktın. Bir net gitti değil mi? Boş boşuna gitti. Soru yok kardeşim. Ne diyor? BAC açısı soruluyor sana. BAC açısı ne? 3A hocam. Bak BAC ne demek? BAC ortadaki açı yani 3A arkadaşım. 3A isteniyor bizden. 3 çarpı 28. 3 kere 8 24. 3 kere 2 6. 2 delde de vardı. 84 yaptı. Cevabı 84 oldu. Örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Evet, EBCD doğrusal demiş. BAC açısına kaç vermiş? 70 derece vermiş. ABE açısını şurayı M vermiş. ACD açısında N vermiş. <gülüyor> Şimdi kardeşim M N ile ilgili ne verilmiş? Bir 10 verilmiş. Tamam. Burada M, N ve 70'i kullanacağım. Şimdi akla şey gelebilir. Hocam Burada üçgenin iç açılarından gidelim. Burada bir tane iç açı var. E, buradaki iç açı lazım. Buradaki de iç açı lazım. Hocam burası mken burası 180-m yazabiliriz. Çünkü 180'e tamamlayan açısı. Burası nken burası 180-n yazabiliriz. Sonra 180-m artı 180-n artı 70 eşittir. iç açılar toplamı olduğundan 180'e eşittir diyebiliriz. Ya da ne yapabiliriz? Kardeşim böyle yapacağına burada iki dış açı vardı. Sen bu iki dış açıyı niye iki, iki tane iç açıya taşıyorsun? İki dış açı var. E, buradaki dış açıyı da böyle bulsak. 70, 180'e tamamıyla 110. Dış açılar toplamından gitsek daha kolay değil mi? Evet. 2 dış açı varsa dış açılar toplamından gitmek daha kolay tabii ki. Evet. M artı n artı 110 neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. M artı n'yi de böylelikle kaç buluruz arkadaşım? 70 buluruz. E, M artı n eşittir 70 ise m eksi n de verilmiş eşittir 10 sa İki bilinmeyen iki denklemin çözümünü öğrendik biliyoruz. Hocam taraf tarafa toplarsam 2m yapar. N'ler gider. Eşittir 80 olduğundan m de böylelikle kaç çıkar? 40 çıkar. Bizden de zaten ne isteniliyor? m isteniliyor. Eğer m değil de n istenmiş olsaydı m'yi bulduk daha sonra yerine yazacaktık. Hocam 40 artı n eşittir 70'ten n de 30 çıkar diyecektik. Örnek 5 böylelikle 40 çıktı. Geldik örnek 6'ya. AED açısını hop şuradaki açıyı 140 derece olarak vermiş. Sonra burada 2 tane bu açı 3 tane bu açıya eşit verilmiş. Böyle olunca hani 2A eşittir 3B denilince ne yapıyorduk? Buradaki kas sayı buraya yani burası 3K iken buradaki kas buraya. Burası 2K oluyordu. Oran orantıdan biliyorsunuz. 2 kere 3 6K 6K eşitliği sağlanıyor. Burada da aynı şey açılarda da aynı mantık verilebilir. Hocam 2 çarpı bu 2 çarpı 3 çarpı bu açıya eşitse 3 buraya gelecek. Yani burası 3 alfaysa açı cinsten olduğu için 3K demeyeyim alfa cinsten yazayım. 2 e, de buraya gelecek. Burası da 2 alfa olacak diyeceğiz. Evet ABD açısına ben ne yazıyorum? 3 alfa yazıyorum. Burası 3 alfa. Sonra EDB açısına EDB açısına yani şuradaki açıya da ne yazıyorum arkadaşım? 2 alfa yazıyorum. Sonra ne geldi? 140'ı falan kullanayım. Çünkü bilinenden bilinmeyene gitmek en mantıklı. 140 sa hocam burası 180'e tamamlayan açısı kaç derecedir? 40 derecedir. Hocam iç açılar toplamından burayı bulurum alfa cinsinden ama gerek yok. 2 iç açı yan yana geldi. Şurada ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Burada iki tane açıyı yan yana gördüysek dayanamam deyip 2 iç açının toplamı bir dış açı diyeceğiz. Yani 2 ile 40'ın toplamı direkt burası yapar. 2 alfa artı 40 yapar. A, burada da bir üçgen çıktı. Şu şekilde yapabilirsin. Bir üçgende iç açılar toplamı 180. Yani 2 alfa artı 40 artı 3 alfa artı 90 eşittir 180 diyebilirsin. Ya da bir dik üçgende burası 90 derece ya diğer iki açının toplamı direkt 90 derecedir. Bunu bil. Bunu da bu şekilde kullan. O zaman burada 3 alfayla bunun toplamı 3 alfa artı 2 alfa artı 40'ın kaç olması lazım? 90 olması lazım. Buradan 5 alfa eşittir 50 yapar ve alfayı da kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Ama dur. Bizden ne isteniyor? E, C, D isteniyor. Şimdi o zaman burada kaçya bakalım. Alfa yerine 10 yazarsam eğer burası kaç yaptı? 60 yaptı. Şimdi E, C'de açısı ne olacak? Hop şurası. Yani 3. Bu 60'ın 180'e tamamlayanı. 180-60'dan kaç derece çıkacaktır? 120 derece çıkacaktır. Örnek 6 böylelikle 120 çıktı. Geldik örnek 7'ye. Yukarıdaki verilenlere göre x nedir diye soruluyor bize. E hocam burada ne yapacağız? Şimdi burada açı ortaylar verilmiş. E mecbur buraya aa diyeceğiz. Buraya da bb diyeceğiz. Sonra verilen bilgileri kullanacağız. Hocam x. X'e en son yanlaşalım. 50 50 nerede? Dikkat et. 50 büyük üçgende hocam. Büyük üçgenin iç açıları toplamı nedir? 180. E yaz. İç açılar 2A, 2B ve 50 değil mi? Evet. Yazıyorum o zaman. 2A artı 2B artı 50 eşittir. Kaç olacak? 180 olması lazım. Buradan bir denklem geliyor. 2A artı 2B'yi kaç buluruz? 130 buluruz. 2'ye böldüğümüz zaman da A artı B'yi kaç buluruz? 130'un yarısı. 2'ye böldüğümüz zaman kaç çıkar? 65 çıkar. Sona gelelim X'e. X'i nasıl bulacağız hocam? Bak şuradaki üçgende İki tane açı yan yana dayanamam. Bir dış açı eşit değil mi? Evet. Yani x açısı neye eşit oldu? İki iç açı bir dış açı. X açısı da a artı b'ye eşit olduğundan dolayı E hocam a artı b'yi de yukarıda zaten 65 bulmuştuk. Cevap böylelikle 65 derece çıkar dostum. Yani y örnek 7'yi 65 bulduk. Geldik örnek 8'e. Bak bu sefer açı ortaya değil de farklı yerlerde açılar verilmiş. Hemen değerleri yazıyoruz. Yani A A. Buraya da B B yazalım. E hocam 58 büyük üçgende. Büyük üçgenin açılarına bakacağım. Büyük üçgende A artı B burada. A artı B burada. 58 burada. Yani kaç tane A var büyük üçgende? 2 tane. Kaç tane B var? 2 tane. Bir de ne var? 58 var. Bunların toplamı kaç yapacak? Hocam 180 yapacak. O zaman 2 A artı 2 B'yi kaç buluruz böylelikle? 58 öbür tarafa atınca. 180'den 58 çıkınca 122 yapar. Hocam 2 artı 2B 122 ise A artı B'ye de, denklem 2'ye böldüğümüzde 61 çıkar. Ama benden neresi isteniyor? Cevap 61 değil şimdilik. Benden A, D, C açısı. Yani şurada kaç isteniyor. E hocam burada da bir üçgen var. X artı A artı B'nin ne olduğunu biliyoruz. 180. A artı B'yi kaç bulduk? 61. E, dolayısıyla X de böylelikle ne çıkacaktır? 180 eksi 61 çıkacaktır. 180'den de 61'i çıkarttığımız zaman o da kaç yapar? 119 yapar. Evet cevabımız 119 oldu. Bazen böyle yazılarım çirkin olduğu zaman takıldı, takıntı halim var. O sayıyı düzeltene kadar uğraşıyorum. Neyse cevap 119 çıktı arkadaşlar. Örnek 8'de. Geldik örnek 9'a. Ah hocam ikizkenar kenar var. Şimdi ikizkenarlık kenarlık kısımlarına biraz geldik galiba. Evet x kenar üçgenler gördüğümüz zaman ikizkenarın kenarın taban açıları bizim için önemli. İkizkenar kenar nerede? Hocam şurada taban nerede? Burada. Buradaki taban açıları birbirine eşit olacak. Yani şu açıyla şu açı eşit olacak. Eyvah. Dur bakalım. Bana neler verilmiş? ABD açısıyla, ABD açısıyla, ACB açısı. Yani şuradaki açı alfayken buradaki açı da alfa verilmiş bana. Tamam. E hocam şunlara da BB diyeyim ya da beta beta diyeyim. Dur. Bak. Burada alfa ile 24 yan yana geldi. E, dayanamam. Şu üçgende iki iç açı bir dış açı değil mi? Evet. E o zaman buradaki üçgende, bakın bu açının dış açısı burası. İki iç açının toplam bir dış açı olduğundan burası alfa artı 24 oldu. E x kenarlıktan dolayı burası da alfa artı 24 oldu. Benden ne isteniyor şimdi? B, A, E açısı isteniyor. Yani şuradaki x açısı isteniyor. Hocam buradaki üçgende de bak iki iç açı yan yana dayanamam. İki iç açının toplam bir dış açı. Yaz alfa artı x. Üşenme eşittir. Alfa artı 24. Alfalar nanay. Şinanay yavrum. Şinanay. Yani cevap böylelikle ne çıktı? 24 çıktı. Gördün mü? İkiz kenarlık bizim için önemli bir yere sahip. Taban açıları eşitliğini mutlaka mutlaka kullanıyoruz. Özellikle ÖSYM'nin en çok sevdiği ve sizin sınavda çıkacak büyük ihtimalle sınavda açıyla ilgili bir soru çıkacaksa ikiz kenarlıkla alakalı bir soru çıkacaktır büyük ihtimalle. İşte o yüzden bu soruya lütfen dikkat. Et. Evet geldik. BA'ya isteniyor. Evet doğru cevap o çıktı. Geldik şuraya. Hocam Örnek onda da x kenarlar verilmiş Tamam bak şimdi şu kenarla Şu kenar eşit verilmiş Bunun tabanı neresi hocam burası Bu tabana ait açıların ne olması lazım Eşit olması lazım Bu taban açısı 65 ise bu taban açısı da 65 olacak Tamam 65'i bulduk Sonra hocam burada da x kenar var Bak şuradaki üçgende de Bununla bu x kenar şöyle x kenar Tabanımız neresi burada da Burada da tabanımız burası Bu tabana ait açılar da birbirine eşit olacak Şimdi dikkatli dinle beni. Hocam ABD açısı isteniliyor benden. Buluruz onu. Öncelikle şurayı bulalım. Ee, hocam şuraya bir A diyecek olursak. A artı A artı şuradaki açı. Bu açının tamamı kaç? 90 mı yapıyor? 65 artı 25 90 yapıyor. A artı A artı 90 eşittir 180 diyebilirsin. Ya da sana bir tüyo vereyim. Artık seviye şuradayken şuralara doğru çıkıyoruz artık yavaş yavaş. Bir ikizkenar üçgen gördüğünde. Çünkü ben bunu çok kullanacağım. İkizkenar üçgen gördüğünde tepe açısı 40 dereceyse hocam burası a a deriz çünkü taban açıları birbirine eşit. 2 a artı 40 eşittir 180 deyip 2 a eşittir 140 deyip a'yı kaç bulursun 70 bulursun işlem yaparak. Ama kafadan işlem yapmayı öğreteceğim. Tepe açısı 40 olan ikizkenar üçgende taban açısı 180'den 40 çıkart 140. 2 açıya 140 kalıyor. Hocam 2 açıda birbirine eşit ya. 2'ye böl 70 70 yani sen şunu yapacaksın. 180'den 40 çıkartıp 2'ye böldüğün zaman taban açılarını bulursun. <gülüyor> Hadi bir antrenmanda tepe açısı 50 derecesi x kenarda taban açıları ne yapacak? 180'den 50 çıkart 130 2'ye böl 65-65 hocam değil mi? E, denklem yazmaya gerek var mı? Yok tabii ki. O zaman burada bu x kenarsa, taban açıları birbirine eşit olacak. Eyvallah. Tepe açısında kaç derece bulduk? Şurayı bir sileyim. Rahat işlemimi yapayım. Kafa karışıklığı olmasın. Tepe açısı 90 derece ise 180'den 90 çıkart 90 2'ye böl 45 45 oldu Hocam buraları Evet 45'leri şöyle yazdık e, Sonra benden ABD açısı isteniyor ABD Yani şurada kaç isteniyor İstediğin şekilde yapabilirsin İstersen en başta Hocam şurası 65 burası 65 burada kaçının tamamını bulabiliriz Ya da istersen şuradan git Hocam benden şu X açısı isteniyorsa e, Şurada bir şey var Görüyorsun iki tane açı yan yana İki iç açının toplamı bir dış açıdan burayı bulabilirim. 65-45 daha 110 yaptı. 110-65 daha kaç yaptı? 175 yaptı. Buraya da kaç derece kaldı o zaman? 5 derece kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? İşlem hatası yaptık mı? 130- yok yapmadık. 5 derece kaldı. Diğer türlü yapmış olsaydık da bak şimdi dikkat et. 65-65-130. Hocam buraya 50 derece kaldı. E, X artı 45 eşittir 50 ise x'i de kaç buluruz? 5 derece olarak buluruz. Bundan sonrası tamamıyla senin yeteneğine kalmış. Ya da bazı arkadaşlarınız x'i kullanıyor ilk etapta. O zaman işlem kalabalığınız olur. 2 iç açı 1 dış açı deyip buraya x artı şey der mesela 65 der. Hocam iç açılar toplamı 180 deyip oradan da sonuca ulaşabilirsin. Ya da 2 iç açın toplamı bak burada şu üçgende ne oluyor? 2 iç açı burası yapıyor. Burası 70 yaptı. Aa hocam burada da 2 iç açı 1 dış açı 65 artı x 70 eşitse x de buradan 5 derece diyebilirsin. Seçenekler sana kalmış kardeşim ben sana bir sürü yol gösterdim. O yüzden diyorlar ki doğruda açıda ve üçgende açıda onlarca farklı yol var. Evet bu doğru ama sonraki konularda yani geometriye bunu genelleyemeyiz. Onlarca yol yok aslında. Ya 2 ya 3 bilemedin en fazla 4 tane yol oluyor ama doğruda açıda ve üçgende açıda onlarca yolla karşılaşabiliyoruz. Evet örnek onu 5 bulduk geldik örnek 11'e. ABC ve PB'de üçgen verilmiş. AC ile AB birbirine eşit verilmiş. Hemen şu AC ile AB'nin eşitliğini gösteriyorum. Bir de ne verilmiş? EC ile CD birbirine eşit verilmiş. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit verilmiş. Sonra BFD açısında 96 derece olarak verilmiş. Buna göre ABD açısı şurada açı kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi ikiz kenarlıklar verildiği zaman taban açıları bizim için önemli. Hocam bu taban açıları birbirine eşit. Tamam şu açıyla şu açı eşit. Eyvallah. Bir de aynı zamanda şurada da ikizkenarlık var. Buradaki açılar da birbirine eşit. Hocam bunlara AA yazıp bunları da BB mi yazalım? Hayır. Tavsiyem şu. İki bilinmeyene genelde en son girmeye çalışıyoruz. Tek bir bilinmeyenden halletmeye çalışıyoruz. O yüzden ikizkenar üçgenler gördüğünüz zaman taban açılarına değerler yazacağız ya en küçük açılı olana. Mesela buradaki en küçük açılı şu değil mi? Burası o ikizkenar üçgenin taban açısına AA Buna AA deyince 2 iç açı 1 dış açıdan. Burası 2A mı yaptı? Evet çünkü 2 açı yan yana gelince dayanamam. İkisinin toplam 1 dış açı. Bak diğer ikiz da şu taban açısına A cinsinden yazabildik. Yani ikinci bilinmeyene girmemize gerek kalmadı. E hocam bu bir ikizkenardı kenardı. O zaman burası da 2A oldu. E burası da 2A olduysa olay bitti. 96'yı kullanın hocam. Yani şuradaki büyük üçgende görüyorsun 96 büyük üçgenin elemanı. O zaman büyük üçgende iç açılar toplamı 180. Yani 2A, A ve 96 toplamı 2A artı A artı 96 eşittir. 180 diyeceğiz. 96'yı attı bir tarafa. 3A eşittir. 84 yaptı. 180'den 96 çıkınca. A da buradan 84 bölü 3. 84'ü 3'e böldüğümüz an kaç çıkıyor arkadaşım? 28 mi çıkıyor? 3 kere 8, 24, 6. Evet. A'yı 28 buldun. Ama dur. Benden ne isteniyor? A, B, D açısı isteniyor. Yani 2a isteniyor. O da 2 x 28'den cevap kaç yapacaktır? 56 yapacaktır. Evet, sorunun doğru cevabı örnek 11'de 56 yaptı dostum. Daha tamam, ikizkenar üçgenler gördüğün zaman ne yapıyormuşsun? Taban açılarına değerler veriyormuşsun. Ama yazabiliyorsan aynı cinsten yazmaya gayret göster. Oldu. Mu? Geldik örnek 12'ye. Evet, hocam ne yapacağız? Şu eşitleri kullanamıyorum ya da bu eşitleri kullanamıyorum. O zaman şunu yapalım. Şu eşitleri kullanmak için şuradan şöyle çizsem A ikizkenar üçgen oluşturduk. Tamam, oluşturduk. 80 ise 180'den 80 çıkart, 100, 2'ye böl, 50 50. E sonra buraya 10 kaldı. Şu eşitlik alakası olmadı mı? Oldu. İşte. Dur. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Öyle, geometride kafana göre bir şey çizemezsin. Bir şey çizdiğin zaman mantıklı bir şeylerin olması lazım. Hele hele geometride 60 özel bir açıdır. Parçalanmaz çünkü eşkenar üçgen ya. O yüzden 60 parçalamaz. Sen niye buradan ikizkenar oluşturdun? Şuradan oluştursak daha güzel olmaz mı? Hop şöyle. Evet. Bakalım böyle oluşturalım. Şöyle oluşturduk kardeşim. Şöyle oluşturunca ne geldi burada? Hocam tepe açısı 60 olan bir ikizkenar üçgen çıktı burada karşıma. E o zaman 180'e 60 çıkart 120. ikiye böl. 60 60 yaptı buradaki açılarımız. Oo süper. Hocam süper ama ne çıktı? Eşkenar üçgen çıktı. Yani geometride verilen bilgileri kullanabilme işidir diye hep söylüyoruz değil mi? Söyledik evet. Bir de bulduğun bilgileri de kullanacaksın. Bak burada ne çıktı? Eşkenar çıktı. Hala burada alakası eşit, devam ediyor. E sen burada eşkenar çıktı dedi, soruya devam edersen bulduğun bilgiyi kullanmazsan olmaz. Burada kardeşim eşkenar üçgen çıktı ya. Bu eşit bu eşitse burası da eşit olmaz mı? Olur. Bak alakasıdır. Şimdi şu çift çizgiyi koyunca şurada da bir ikizkenar çıktı. Dikkat et. Tamam 80 dereceydi. 60'ı buradaysa buraya 20 kaldı. E hocam burada ne var? 20, 80, 80 üçgeni. Yani şuradaki x kenar üçgende tepe açısı 20 ise x kenar üçgenin tepe açısı 20 ise 180'den 20 çıkart. 162'ye böl. 80, 80 çıktı hocam. Keşke biraz daha böyle çizseymiştik şekli ama neyse. 80, 80 çıktı hocam. E 80 artı x de eşittir 180 değil mi? Evet x'i de böylelikle kaç derece buluruz? 100 derece buluruz. Yani örnek 12'yi böylelikle ne bulduk dostum? 100 bulduk. Evet böylelikle bu olayı hallettik mi? Hallettik. Yani şurada duralım. İlk 4 sayfayı yapacağız demiştik. İlk 4 sayfayı yaptık. Burada duralım istersen. Devamında bir sonraki videoda halledelim. O zaman gençler ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgenin açıda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz yeni nesil soru ve birkaç değişik şeyden bahsedeceğiz bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.